Şimdi size çocukken bacaklarını kaybetmiş buna rağmen çok büyük başarılar elde etmiş birinden bahsedeceğim. Kim o kişi? Emin Mullins. Ne yapmış Emin Mullins? 1996 engelli olimpiyatlarında atletizmde tam 3 dalda dünya rekoru kırmış aynı zamanda da büyük başarılar elde etmiş. Model, oyuncu, manken ve People dergisinin dünyanın en güzel 50 insan listesine de girmiş biri. O 12 çift bacağı olan ve her katıldığı etkinlikte farklı bacaklarını kullanan ve bunu göstermekten de keyif alan biri. Örneğin TEDx'deki konuşma boyunu 1.73'lük boyunu 1.85 gösterecek protez bacaklarıyla katılabiliyor. Buradaki önemli nokta ise şimdi söyleyeceğim onun engellilerle ilgili yaptığı tanıma diyor ki oyuncuların vücudunda ve hatta göğüslerinde benim vücudumdakinden çok daha fazla protez olmasına rağmen Hollywood'un yarısını engelli olarak adlandırmıyorsunuz. Çok etkileyici bir bakış açısı değil mi? Demek ki işin kritik noktası kendi tanımlarımız ve bakış açımız. Kendi tanımlarımız ve bakış açımızla kendimize engeller koyup sınırlar çiziyor olabiliriz. O yüzden durun ve düşünün. Olduğunuz yerde duruyorsanız ve geriye gittiğinizi hissediyorsanız demek ki tanımlarınızda ve bakış açılarınızda bir sorun var. Onu baştan inşa edin.